Herkese merhabalar. Son dönemlerin en çok kullanılan tabirlerinden bir tanesi. Etrafımız çok kalabalık, hep birileri var ama ben yalnız. Neden? Etrafımızda birilerine hep ihtiyaç duyduğumuz için tutuyoruz. Biri bizi sevsin, biri bizi desteklesin, biri bizi takdir etsin, biri bizi onaylasın. O zaman daha iyi hissedeceğimizi düşünüyoruz. Aslında onaylamaz, sevmez. Bizi sevmezsen en kötü ne olabilir? Hiçbir şey. Ama biz kendimizi sevmezsek ne olur? İşte orada sorunlar başlıyor. Kendimize vakit geçirmediğimiz zaman, kendimizi anlamadığımız zaman, hep bir arayış içine giriyoruz. Ve girdiğimiz bu arayış bize mükemmele gittiğimizi anlatmaya çalışıyor ama öyle bir şey yok. Çünkü açıklarımız hep kendimizde. Yaralarımız hep kendimizde. En iyi Hı. arkadaşımız önce kendimiz oldu.